Bu videoda matris, boş uzay, sütun uzayı ve lineer bağımsızlık hakkında tüm bildiklerimizi birleştirmek istiyorum. Tabii bu videoya sığmayabilir de belki birkaç video sürecek. Evet, burada A matrisi var. Öncelikle sütun uzayını ve boş uzayını bulalım. Boş uzay. Sütun uzayını bulmak çok kolay. A'nın sütun vektörlerinin germesi demiştik, değil mi? Şimdi şurada A'nın sütun uzayını bulalım. A matrisinin sütun uzayını şu vektörlerin germesi olarak buluruz. 1, 2, 3, 1, 1, 4, 1, 4, 1, 1, 3, 2. Bitti. Bu boş uzay bulmaktan daha kolaydı. Ama bu size şimdi yeterli gelmemiş olabilir, çünkü bir sürü cevaplanmamış soru var. Örneğin, bu uzayın doğurayı mı? Bu vektörler lineer bağımsız bir küme mi oluşturuyor? Bu uzayı nasıl görselleyebiliriz? Evet, bu soruların hiçbirini şu an cevaplamadım. Ama birisi size, A'nın sütun uzayı nedir diye sorarsa budur. Evet, şimdi de bu soruların bazılarını cevaplayabiliriz. Eğer bu bir lineer bağımsız bir vektör kümesi ise, bu vektörler A'nın sütun uzayının doğurayı olur. Böyle olup olmadığını daha bilmiyoruz. Bu vektörlerin lineer bağımsız olup olmadığını bilmiyorum. Ama A'nın boş uzayına bakarak lineer bağımsız olup olmadığını anlayabiliriz. Hatırlarsanız, A'nın boş uzayı sadece sıfır vektöründen ibaretse, bu vektörler lineer bağımsız demektir. A'nın boş uzayını bulalım. Burada bir kısa yol kullanabiliriz. A'nın boş uzayı, A'nın satır indirgenmiş basamak matrisinin boş uzayına eşit. Çünkü A'nın boş uzayını bulurken arttırılmış matris oluşturuyoruz ve arttırılmış matrisi satır indirgenmiş basamak matris haline getiriyoruz. Ama sıfırlar değişmiyor. Yani, a'yı satır indirgenmiş basamak matris haline getirmiş oluyorum. Bunu yapalım. Birinci satırı aynı tutalım. 1, 1, 1, 1. İkinci satırın yerine, ikinci satır eksi birinci satırı yazalım. Ne çıkar? Aslında şunu 0 yapmak istiyorum. Yani ikinci satır eksi 2 çarpı birinci satır. Daha da iyi oldu. Çünkü eninde sonunda burada bir 1 olmasını isteyecektim. 2 çarpı birinci satır eksi ikinci satır diyelim. 2 çarpı birinci satırdan ikinci satırı çıkaracağım. 2 çarpı 1 eksi 2 eşittir 0, burada da 0 olmasını istiyorum. 2 çarpı 1 eksi 1 eşittir 1. 2 çarpı 1 eksi 4 eşittir eksi 2. 2 çarpı 1 eksi 3 eşittir eksi 1. Şimdi bakalım bu sayıyı 0'a çevirebilecek miyiz? Ne yapabilirim? Bunu 0 yapan her birleşimi uygulayabilirim. Ama eksili sayıların adedini en az da tutmayı istiyorum. Bu nedenle, 3. satır eksi 3 çarpı 1. satırı alalım. Eksi 3 çarpı 1. satır artı 3. satır. 3 eksi 3 çarpı 1 eşittir 0. Bunlar 3 olacak. 4 eksi 3 çarpı 1 eşittir 1. 1 eksi 3 çarpı 1 eşittir eksi 2. 2 eksi 3 çarpı 1 eşittir eksi 1. Bunu satır indirgenmiş basamak matris, satır indirgenmiş basamak matrisi haline getirmek istiyorsak şu ve bu terime hedef almalıyız. Peki, ne yapabiliriz? Orta satırı aynı tutalım. Orta satırım değişmeyecek. 0, 1, eksi 2, eksi 1. Bunu yok etmek için birinci satırın yerine birinci satır eksi ikinci satırı yazabilirim. Çünkü bu değişmeyecek. 1 eksi 0 eşittir 1. 1 eksi 1 eşittir 0. Bunu istiyorduk. 1 eksi eksi 2 eşittir 3. 1 artı 2 olur. 1 eksi eksi 1. Bu da 1 artı 1 demek yani 2. Şimdi üçüncü satırı yapalım. Üçüncü satır yerine ikinci satır eksi üçüncü satırı yazayım. Bu iki satır aynı. 3. satırı ikinci satırdan çıkarınca sıfırlar elde edeceğiz. 0 eksi 0 eşittir 0. 1 eksi 1 eşittir 0. Eksi 2 eksi eksi 2 eşittir 0. Eksi 1 eksi eksi 1. Eksi 1 artı 1. Bu da 0'a eşit. Şimdi satır indirgenmiş basamak matrisi haline getirdik. Bu, A'nın satır indirgenmiş basamak matrisi. Bu kadar kolay. Şimdi, bu işlemleri yapmamızın sebebi, A'nın boş uzayını bulmak istememiz. A'nın boş uzayının da, A'nın satır indirgenmiş basamak matrisinin boş uzayına eşit olduğunu biliyoruz. Bu da, A'nın satır indirgenmiş basamak matrisi olduğuna göre, boş uzayını bulalım. Boş uzay, R4'ten gelecek. Çünkü burada 4 sütun var. Boş uzay, bu denklemi sağlayan tüm vektörlerin kümesidir. Şurada 3 tane 0 olacak. Bu, R3'ün 0 vektörü. Burada 3 satır var. Bununla şunun çarpımı eşittir 0. Bunun, bununla da şunun çarp, iç çarpımı şu 0 olacak. Şu ikisinin iç çarpımı bu 0 olacak. Ve henüz satır vektörü ile sütun vektörü arasındaki iç çarpımı tanımlamadım. Sadece sütun vektörlerin iç çarpımını tanımlamıştım. Ama önceki bir videoda satır vektörünün sütun vektörünün devriği olduğundan bahsetmiştik. Şimdi bir denklem sistemi yazalım. 1 çarpı x1, bu çarpı şu eşittir şu 0. 1 çarpı x1 yani x1, artı 0 çarpı x2, bunu yazalım. Artı 3 çarpı x3, artı 2 çarpı x4 eşittir bu 0. Ve burada 0 çarpı x1. Artı 1 çarpı x2, eksi 2 çarpı x3, eksi x4 eşittir 0. Ama bu bize bir bilgi vermiyor. 0 çarpı bunun tamamı eşittir 0. Yani 0 eşittir 0'a dönüşüyor. Şimdi pivot elemanları veya pivot değişkenleri bulmaya çalışalım. Pivot elemanlar hangileri? Bu pivot eleman, bu da pivot eleman. Şimdi satır indirgenmiş basamak matrise çevirmenin amacı şu. Sütunlardaki bu sıfır dışı tek terim olan bu elemanları bulmak. Bir pivot eleman, bir önceki satırdaki pivot elemanın sağında yer alır. Peki, ya pivot elemanı olmayan sütunlar? Onlara ne olacak? Bu sütunlar serbest değişkenleri temsil ediyor. Bu sütunun pivot elemanı yok. Yani iç çarpımı alınca bu sütun, denklem sistemimizde şu sütuna dönüşüyor. Buna göre x3'ün serbest değişkeni olduğunu biliyoruz. x3 serbest. Herhangi bir şeye eşit diyebiliriz. Aynı şekilde x4 de serbest değişken x1 ve x2 pivot değişkenler, çünkü satır indirgenmiş basamak matristeki sütunlarında pivot eleman var. Tamam, bakalım bunu sadeleştirebilir miyiz? Bunu daha önceden görmüştük. x1'i bulmak istersek, bu sıfırı yok sayabilirim. x1 eşittir, eksi 3 x3, eksi 2 x4 diyebilirim. Bu ikisini denklemin iki tarafından çıkardım. x2 eşittir, 2 x3 artı x4 diyebiliriz o zaman. Çözüm kümesini yazmak istersek, a'nın boş uzayı, a'nın satır indirgenmiş basamak matrisinin boş uzayı ile aynıdır. Bu da x1, x2, x3 ve x4 vektörlerini kapsar. Burada x1 eşittir, eksi 3, x3, eksi 2, x4. Bunların serbest değişken olduğuna tabi dikkatinizi çekmek isterim, bunlar herhangi bir şeye eşit olabilir. Bunlar pivot değişkenler çünkü onlara herhangi bir şeye eşitleyemem x3 ve x4'ün, x3 ve x4'ün değerlerini belirledikten sonra, x1 ve x2'yi bulabilirim. Bunlar pivot elemanlar, bunlar serbest değişkenler. Bunu pi yapabilirim, eksi 2 yapabilirim, herhangi bir şey eşitleyebilirim. Yani x1 eşittir, farklı bir renkle yazayım, eşittir, x3 çarpı bir vektör artı x4 çarpı başka bir vektör. Yani boş uzayındaki her vektör, bu iki vektörün lineer birleşimi olacak. Bu iki koşuldan bu iki vektörün ne olduğunu bulabiliriz. x1 eşittir eksi 3 çarpı x3, eksi 2 çarpı x4. Yeterince basit. x2 eşittir 2 çarpı x3 artı x4. x3 ne eşittir? x3 kendisine eşit. Peki, x3'ü kaça eşitlersek değeri o olur? Yani, x3 eşittir 1 çarpı x3 artı 0 çarpı x4. İçinde x4 olmayacak. x3 bağımsız olacak, serbest değişken. İstediğimiz sayıya eşitleyebiliriz. Sayıyı tespit ederiz ve çözüm kümemizde x3'ün değeri o olur. x4'te de x3 olmayacak. 1 çarpı x 4. Buna göre boş uzayımız şu iki vektörün lineer birleşimleri. Bu herhangi bir reel sayı olabilir. x4 de herhangi bir reel sayı tabii ax eşittir 0'ın çözümleri, evet bu denklem nereye yazmıştım, yazmış mıydım? Yok, daha yazmamışım. ax eşittir 0'ın çözüm kümesi, şu vektör ve bu vektörün lineer birleşimlerine eşit. Tüm lineer birleşimlerden neyi kastettiğimizi biliyoruz. Yani bu iki vektörün germesi, eksi 3, 2, 1, 0 ve eksi 2, 1, 0, 1 vektörlerinin germesi. Yani bu iki vektörün germesi eksi -3 2 1 0 ve eksi -2 1 0 1 vektörlerinin germesi. Şimdi size bir soru sorayım. A'nın sütunları lineer bağımsız bir küme midir? Lineer bağımsız mı? A'nın sütun vektörlerini yazayım. A'nın sütun vektörleri nelerdir? Bakalım. 1 3 2 Hayır hayır. 1 2 3 1 1 4 1 4 1 1, 3, 2. Evet, bunlar a'nın sütun vektörleri. Sorum şöyleydi. Bu sütunlar lineer bağımsız mı? Şöyle düşünmeye başlamanız lazım. Lineer bağımsızlığın anlamı, ax eşittir 0'ın tek çözümü olması. Bunu sanıyorum iki video önce görmüştük. Bu çözüm de 0 vektörü olur. Bunu söylemenin bir başka yolu da, a matrisinin boş uzayı sadece 0 vektöründen ibaret demek. Lineer bağımsızlığın anlamı bu. Boş uzayın sadece, yani boş uzay sadece sıfır vektörü ise sütun vektörlerinin lineer bağımsız olduğunu biliyoruz. Boş uzayda başka vektörler de varsa sütun vektörleri lineer bağımsız değil. A'nın boş uzayı neleri kapsıyor? Sadece sıfır vektörünü mü? Hayır. Şu iki vektörün tüm lineer birleşimlerini kapsıyor. Tek bir çözüm değil, sonsuz sayıda vektör kapsıyor ve sıfır vektörü bunun içinde. Bu ikisine sıfır desek ve bunları çarpsak, sıfır içinde ama başka vektörlerde bulabiliriz. Çünkü A'nın boş uzayı sadece sıfır vektörünü kapsamıyor. Sıfırdan farklı vektörler de var. Peki bu ne demek? Birden fazla çözüm var demek. Bu demektir ki, bu lineer bağımlı bir küme. Peki bu ne demek? Videonun başında A'nın sütun uzayının ne olduğunu sormuştuk. A'nın sütun uzayı şu iki vektörün germesidir demiştik. Bunu böyle yazmıştım. Bunun A'nın sütun uzayının doğurayı olup olmadığı belli değil. Peki doğuray nedir? Doğrayı bir alt uzayı geren vektör kümesidir. Bu vektörler lineer bağımsızdır. Bu vektörlerin lineer bağımlı olduğunu göstermiştik. Bu demektir ki A'nın sütun uzayının doğurayını oluşturamazlar. A'nın sütun uzayını gererler, ama doğuray değildirler. Doğuray olmak için lineer bağımsızlık gerekir. Şimdi bu sütun uzayının doğurayını bulalım. Bunun için bazı fazlalık vektörleri atmamız gerekecek. Şu vektörü, bu iki vektörün lineer birleşimi olarak gösterebilirsem, ona ihtiyacım yok demektir. Bize yeni bir bilgi vermiyor demektir. Bu vektör için de aynı şey geçerli. Bakalım, bulmacanın bu kısmını çözebilecek miyiz? x1 çarpı 1, 2, 3, artı x2 çarpı 1, 1, 4. x3 çarpı 1, 4, 1, artı x4 çarpı 1, 3, 2. Bunun 0'a eşit olduğunu biliyoruz. Şimdi serbest değişkenli vektörlerimizi diğer vektörlerin cinsinden yazmaya çalışalım. Bunu yapmak kolay. x4'ü tek başına bırakalım. Bunu denklemin iki tarafından çıkarırsam ne elde ederim? x 3'ü 0'a eşitleyelim. Serbest bir değişken olduğu için bunu yapabilirim. Eğer x 3'ü 0'a eşitlersem, ne bulurum? x 3 0 olursa bu yok olur. Bu denklemin iki tarafından çıkarırsam, şuna elde ederim. x 1 çarpı 1, 2, 3 artı x 2 çarpı 1, 1, 4. Eşittir x 3'e 0 demiştim serbest değişken x 3'ü sıfıra eşitlerim, bunun tamamı yok olur. Yani bu eşittir, eksi x 4 çarpı 1, 3, 2. Şimdi, x 3'ü sıfıra eşitlerim, x 4'ü de eksi 1'e eşitlerim. x 4 eksi 1'e eşitse, eksi x 4 nedir? Bu da 1'e eşit olur. x 1 çarpı 1, 2, 3 artı x2 çarpı 1, 1, 4 de şu turuncu vektöre eşit. x3 ve x4'e değer verip böyle çözümler bulabilirim. Boş uzayı böyle bulmuştuk. Serbest değişkenlere değer verirsem, x3'e 0, x4'e eksi 1 dersem, peki x1 nedir? x1 eşittir, 3x3, bu 0, eksi 2 çarpı x4 x4 eksi 1 ise, eksi 2 çarpı eksi 1. x1 eşittir 2. x2 kaça eşit? x2 eşittir 2 çarpı x3, bu 0, artı x4, yani eksi 1 eşit. Buna 2, şuna eksi 1 dersem, bu iki vektörün lineer birleşimi bize şu dördüncü vektörü veriyor. Bunu doğrulayabiliriz. 2 çarpı 1 eksi 1 eşittir 1, 2 çarpı 2 eksi 1 eşittir 3, 2 çarpı 3 eşittir 6, eksi 4 eşittir 2. Doğruladık. Serbest değişkenleri, pivot değişkenleri ve tanımları kullanarak, dördüncü vektörün, ilk iki vektörün lineer birleşimi olarak yazılabileceğini göstermiş oldum. Yani bu dördüncü vektörün gereksiz olduğu, germeye bir katkıda bulunmadığı sonucuna da varabiliriz. Çünkü bu vektör, bu ve şu vektörün lineer birleşimi olarak yazılabiliyor. Üçüncü vektör için de aynı şeyi yapabilir miyiz, bakalım. Bunda da serbest değişken var. Bakalım bu vektörü ilk ikisinin birleşimi olarak yazabilir miyim? Aynı şeyi yapacağız. Bu defa x4'e 0 diyelim çünkü x4'ü yok etmek istiyoruz. x3'ü de eksi 1'e eşit diyelim. x3 eksi 1'e eşit olursa, denklem nasıl sadeleşir? x1 çarpı 1, 2, 3, artı x2 çarpı 1, 1, 4. Denklemin iki tarafında bununla toplarsam, artı 1 çarpı 1, 4, 1 elde ederim. Yine x1 ve x2'yi bulmaya çalışırım. x4, 0 ve x3, eksi 1 olursa, x1, x4, 0 olur. x1, eksi 3 x3 çarpı x3'e eşit olur. x1 eşittir 3, öyle değil mi? eksi 3 çarpı eksi 1. Peki, x2 neye eşit olur? x4 0. yani onu yok sayarız. x2 eksi 2 eşit olur. Bu 3 olur, bu da eksi 2. Şimdi bunu doğrulayalım. 3 çarpı 1 eksi 2 eşittir 1. 3 çarpı 2 eksi 2 eşittir 4. 3 çarpı 3 eksi 8 eşittir 1 ve doğruladık. Bu vektörü şu iki vektörün lineer birleşimi olarak yazabilirim. Yani onu kümemizden silebiliriz. Bu vektörün bu ikisinin lineer birleşimi olarak yazılabileceğini gösterdim. Şu vektör de bu ikisinin lineer birleşimi olarak yazılabilir. Şimdi bu vektörlerin germesini baştan yazayım. A'nın sütun uzayını baştan yazabilirim. Önceden bütün bu vektörlerin germesidir demiştim, değil mi sütun uzayı için? tüm sütun vektörlerinin germesi, v1, v2, v3 ve v4. Şimdi ise, v3 ve v4'ün v1 ve v2 cinsinden yazılabileceğini gösterdim. Yani, onlar fazlalık. Buna göre, sütun uzayı v1 ve v2'nin germesine eşit. 1, 2, 3 vektörü ve 1, 1, 4 vektörü. Bunlardan fazlalık olan var mı? Yani, birine diğerinin lineer birleşimi olarak ifade edebilir miyim? Bir vektörle lineer birleşim, o vektörün bir skalerle çarpımıdır. Bunu düşünelim. Bunu göstermenin birden fazla yolu var. Bu sayıdan şu sayıya ulaşmak için 1 ile çarpmam gerekiyor. Ama bu vektörün tamamını 1 ile çarparsam, burası 2 ve şurası 3 olacak. Ve öteki vektörü elde edemeyeceğim. 1, 2, 3 vektörünün skalerle çarpımı 1c, 2c, 3c olacak öyle değil mi? Bu vektör şu şekilde gösteriliyorsa ve bu bir skalerse vektör 1, 1, 4'e eşit olacak. Üstteki eleman c'yi 1 yapar. İkinci elemana göre c1 bölü 2'ye eşit olur. Yani bir çelişki elde ediyoruz. Burada ise c4 bölü 3'e eşit olmak zorunda. Bunu sağlayan bir c değeri yok. Yani bunu diğerinin lineer birleşimi olarak yazamayız. Bunların lineer bağımsız olduğunu ispatlamanın başka yolları da var. Lineer bağımsızlık nedeniyle 1, 2, 3 ve 1, 1, 4 vektörlerinin A'nın sütun uzayının doğrayı olduğunu söyleyebiliriz. Bu videoyu burada bırakalım çünkü zamanı evet biraz aştık bence. Sonraki birkaç videoda A'nın sütun uzayının doğrayını görsellemeye çalışacağız. A'nın sütun uzayı, bu iki vektörün germesidir diyebiliriz. Bu iki vektörün germesinin nasıl bir şey olduğunu düşünebiliriz. R3'te bir düzlem olduğunu göreceğiz. Kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Doğuray'ın iki vektörü, A'nın sütun uzayını gerer. Dört vektör varken, bu dört vektör de A'nın sütun uzayını geriyordu. Ama bunu doğuran yapan, bu vektörlerin lineer bağımsız olmasıdır. Doğru aydaki vektörlerle ifade edilen fazlalık vektörlerden, fazlalık vektörlerden kurtulmuş oluyoruz. Bunlar lineer bağımsız vektörler. Neyse, burada bırakıyoruz.